Kadın ışık vurduğu için çok şey görmüyorum tabi bazen nurim yok şuradan burada <gülüyor> neyse bugün nurimiş bir öğrenci evi virondan tekrardan merhaba ne ee, konuşuyorlar bu bloklarda <gülüyor> gerçekten bilmiyorum neyse düşümü aldım kil maskelerimi yaptım <gülüyor> şimdi biraz nemlendirici sürelim belki bu videonun gidişatından, bu videonun bir makyaj videosuna dönüşeceğini bekleyenleriniz olabilir. Olsun. <gülüyor> Ama maalesef benim makyaj bilgim rimel, göz kalemi <gülüyor> ve rujdan ibaret. Hmm. Hadi bakalım. Gene her yer olduğu gibi gideceğim yere de geç kaldım. Şu instagram müziklerinden bıktım değiştirelim değiştiremiyorum. Ay. <gülüyor> Tekrardan merhaba. Ee, ne yaptım onu anlatayım. Dövme sildirmeye gittim. Benim sağ kolumda bir dövmem vardı. Onu uzun bir zamandır sildirmeye çalışıyorum. Yani işte dövmeyi sildirene kadar dövmede nasıl bir boyo kullanıldı veya derinliği anlaşılmadığı için işte bazen böyle sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden siz siz olun küçük yaşta dövme yaptırmayın. Küçük yaş dediğim tabii ki de 18 yaş civarından bahsediyorum. Hani ondan önce zaten hiç yaptırmayın ama evet, dur şöyle ha böyle belki daha iyi oldu. Şöyle bir şey var. Ee, zevkleriniz, karakteriniz veya ileride yapacağınız iş bile dövmeye müsait olmayabilir veya artık o dövmeyi istemeyebilirsiniz. Mesela ben artık inanılmaz gözüme batan bir dövmeye dönüşmüştü ve sildirmeye çalışıyorum. Sanırım bende hani biraz kötü boyu kullanılmış, biraz derine yapılmış bir dövme silme e, operasyonunda. <gülüyor> Operasyon. <gülüyor> İstenmeyen her şey benim dövmemde var. Ama artık cildim de bayağı yoruldu, <gülüyor> bayağı inceldi. Biraz ara vereceğiz, göstermeyeceğim ama işte şimdi böyle sildirdim ve <gülüyor> gidiyorum. Kameraya mı bakıyorum? Ekrana bakıyorum ama sanki kameraya bakmıyorum. Buraya bakınca sanki ekrana bir ne yaptı, o görmüyormuş gibi hissediyorum. <gülüyor> Hayırlısı. Alman pastaları, brownie'ler. Sıramı, susu, harika buranın. Merhaba, selam. Kanalıma hoş geldin Seda. <gülüyor> Kolay gelsin. Teşekkürler salonda. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Biz sizlerle makat açılımı yapacağız. Sesim gelip gelmediğini bile bilmiyorum ama harika bir menü göstereceğim şimdi size. İnanılmaz lezzetliydi. <gülüyor> Mutlaka Ankara'ya yolunuz düşerse gelin. Umarım sesim geliyordur. Çok utanıyorum ilk vloglar. Elimde böyle telefonla gezmek. Şavarması güzel. Osman var yanımda ama videoya çıkmak istemiyor. O şavarmaydı. <gülüyor> ben böyle falafelminden seviyorum. Metreleri çok lezzetli. Bugün aslında kulak deldiyecektim ama o kadar soğuk ki. <gülüyor> ah! Eve gidiyoruz. Ah, eve geldim bir şeyler izleyeceğim. para Palas'ta izleyeyim mi? Hadi onu izleyelim. Bugün de ona başlayalım. Şu borudan nefret ediyorum. Ev çok eski ve her yerde böyle salak saçma borular var. Her neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer blogda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.